Nereye koyacağım bu kaşta? Şimdi diyor ki Görüyor musunuz şimdi onu ekranda? Ana kural 5'te 3 Trendi kaçta? 5'te 3 buçuk ya da 4 Santimledik ya alnı böldük Sanki burası dümdüz şey de 3 boyutlu değildi burası Sanki dümdüz fotoğrafta bir de böldük Hadi onu da geçtik Geldik şimdi buraya 5'te 3'e kavis vereceğim Muhtemel şurası Hani görmüyorum şu anda ama İki de buraya çektim Ya da kısa tuttum yeni trend kaç Hadi kısa olsun yeni trend kaç Hadi bunu buradan Hadi şu altıda da biraz daha götürdüm Çektim kurallara doğru Şurayı da aldım Sabitledim Şimdi insan nasıl çirkinleştirildi görüyoruz Ama bir birkaçta gördüm şunu şuraya. Bir kere şurayı sabitlemeniz demek. Şurada varsa bir kusur. Bütün kusuru buraya çekmeniz demek. Genelde göz başlanmışları çukurda olur. O çukura daha da karanlığı üzerine kapatıp bakın ben ne kadar oyukta duruyorum. Hani beyaz sürdüğümüz öne çıksın dediğimiz oyuk alanları daha da vurgulamamız anlamına gelir. Onu da buradan alırsınız. Gelirseniz al sana Trendi kaş Döndün altı da dümdüz yaptın <gülüyor> Kurallarla Ölçülerle Trendi kaşı yaptıktan sonra Şöyle bakabilir miyim Şimdi şey, İslam semilerinde bunu böyle yaptım Buraya da çok doğalını yaptım Herkes bu kaş çok güzel dedi Onun için sormuyorum <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gözümüzde çünkü hipno, hipnoz şöyle bir şey, size bir şeyi 40 kere impuls o zihne yollarlarsa, siz de artık onu güzel algılamaya başlıyorsunuz. Belki de içinizden benim bilgimin demode olduğunu düşünenler vardır ama inanın bana incellenmiş bilgidi. Yok yok çok şey değil. Ee, yaşarsanız göreceksiniz. Yani deneyin görün. Hayat zaten deneme öyle. Bilgileri alıyoruz, harmanlıyoruz, deneyin yanına yanını gidiyoruz. Öyle bir şey yol. Şimdi bunu böyle yaptığımda aslında ne yaptım biliyor musunuz? Bu gözler bunda çok yakın değildi. Bir de benden eğer ki siyah kalem yok ama olsun derse ki bir de bana eyeliner yap. Görmeden çekiyorum ama ve de işte kapkalın. İyice böyle bunu böyle kenara at göz gibi çektim yüzüne. Yüzün genelinde bütün o hoş algılanabilecek eşit alımı otomatikman yok ettim. Bakabilir miyim? Evet. Ama yönetilmiş algılarınızla hatta bu yeni modada böyle bu kaşlar. Bu çok kısa. Şu anda şöyle yapıyorsunuz. Yanağı da kaş yaptım bu arada. Yanağın neden? Sonra da güzelim diye gittim ortada dolaştım. Vallahi bak çok trend bir kaş yaptım. Yeminle çok güzel oldu. Bak. Ekranda olduğu için. Ağız O yüzden bu Tamam? Var? Bir saniye hocam. Mesela sizce diğer karşısı nasıl olması gerekiyor? mesela? Ben <de aklımı> göstereceğim. Ben ne yaptığımı göstereceğim. Teoriyi uygular. Teoriyi yani uygulayalım. yamasını mecbursunuz uygulamaya. Çünkü bunlar artık algı başını gidiyor. Kalıcı makyajdan nefret eden kesmi de kalıcı makyajı kazandıramazsanız o para onların cebinde gezecek. Siz de iflas edeceksiniz. Yani çünkü bunu mesela yaptırıyor o sürü ailesi, akrabası, teyzesi, yengesi, herkes başlıyor, başlıyor konuşmaya. Çok kötü de olmuş yaşında git onu da ne yaptırdın da bilmem ne de şu da bu da ve artık o da inanıyor bir süre sonra. Birkaç arkadaşı kendisiyle. Evet. ama neyse ilk başta anlatamak, güzelleştirmek zorundunuz evet. artı değer evet. kattığınız evet. make up yapmanız evet. make ne yapmak evet. değil evet. up evet. yukarı evet. yani teybinizin düğmesi gibi düşünün <gülüyor> makyajı insanın yüzünü up yaparsınız yukarı volüm açılır down yaparsınız düşer bana göre bu down bir de bunun upı var sen make up artist olmaya adaysan ve de bunun kalıcısını insan yüzüne makkaplarından anlatacağım. Gömmeyi adaysan bunu her halükarda ap yapmak zorundasın abicim. Ekmeğini istiyorsan. Hmm. Ama istiyorsan da anla yapabilirsin. O artık sizin seçiminiz. Şey ille de müşteri istiyor. Mecbursunuz. Para lazım. Fatura alacak. Yapmak istiyorsanız evet. Şimdi bu böyle. Şimdi bir de insan yüzü dediğimiz şey dörüp böyle bütün kuralları bozar. Ben şimdi burada neye bakarım? Mesela ilk göreceğim şey ben önce gözlere bakarım ve buruna. Burunlar genelde şuradan biri yüksek, bir tarafa eğik. Bir tarafı farklı ve genelde bir göz burnuna daha yakın, bir göz daha uzak. Muhtemelen böyle bir şey. Ben buna bir döner bakarım. Evet bakın mesela arkadaşım çok özür diliyorum Allah yaratmış benim de öyle Yok, sorun değil. ömrüm boyunca şunu uzatıp şuradan kapatacağım <gülüyor> diye burası 2 santim fazla yüzün. hepimizin öyle şöyle 2 santim diyorum 2 parmak şöyle 2 parmak geniş. buradan şey <gülüyor> yaptığında yüz ince uzun buradan böyle ağırlıklıyız çoğumuzun öyle onun için yanlış anlamak zaten çok güzelsin <gülüyor> bu göz yarın santimden fazla uzak burundan artı burun da bu tarafa meyilli bir kere ben önce şu gözün duruşuna bakarım. Tasarım yapacaksın Sonra şöyle, o işte o gözleri açıyoruz ya. Şöyle açarak bir gözün mesela iki milim bu göz aşağıdan başlıyor. Bu göz yukarıdan başlıyor. Ve onlara da bakarım. Şu alttan, şu başlangıçta şuralar karanlıkta mı, aydınlıkta mı? Mutlaka bir ona bakarım. Ondan sonra iki gözün Bitişlerini anlamaya çalışırım şu an kalemden çok anlayamasam da. Bunlara bir bakarım. Elde benden istediğin artık cep telefonunda geliyor. Bir de büyütüyor ben böyle istiyorum diye. Evet. Büyütüyorsun da benim çuklak gözüm 60 cm'den kapkara bir şey görüyor. Sen bana onu büyütsen ne olur? 2600 çözülürlükle bana bir şeyi sunuyorsun incecik çizgilerle. Bu böyle. Benim çıplak gözüm telefonda bile bunu büyütünce görüyor. Ben bu kaşı kadın benden istiyor. Ben incecik kılı atıyorum. Kadın aynaya geçiyor. kapkara olmuş. Hemen bir teşte aynayı veriyorum. Bak böyle. Ya böyle bir satış var mı ya? Bu bir, Bunun realiteyle bir ilgisi var mı? <gülüyor> hayal satıyoruz arkadaşlar. Bildiğin hayal satıyoruz. Birebir nihayetinde dönüp dolaştığımız yer makyajlı. 60 santim bir metre mahrem mesafelere geçtiğimizde direkt gözün gördü. Oyanmış <gülüyor> nere şekiller benziyor mu biri aşağıdan mı biri yukarıdan başka bir şey görmüyor mu ben ince bir Hocam.